Bugün 9 Aralık 2022 Cuma, Venüs günündeyiz. İkizler Burcu'nda ilerleyen ay Dolunay fazında. Sabah saatlerinde ay, Yay Burcu'ndaki ve Balık Burcu'ndaki Jüpiter'le yapacağı sert açıların ardından 9-13'te boşluğa girecek. Güne hareketli ve değişken enerjilerle başlayabiliriz. Sabah saatlerinde birçok haber duymamız, farklı konularla ilgilenip etki altında kalmamız mümkün. Ancak herhangi bir konuya odaklanmada ve günlük işlere konsantre olmakta da zorlanabiliriz bugün ikizler burcundaki Venüs ve balık burcundaki Jüpiter arasındaki dik açı etkinleşiyor yakın çevre ilişkilerinin bilgi paylaşımlarının artmasıyla hareketli saatler geçirebiliriz İlişkilerden beklentilerimiz güçlenebilir duygu ve düşüncelerimizi abartmamız tartışma ortamlarına girmemiz mümkün maddi konularda aşırı harcamalar ve müsriflik de gözlenebilir Ay 10.48'de Yengeç Burcu'na geçecek. Önümüzdeki iki gün özel yaşamımız, ailemiz, evimizle ilgili konular da daha fazla gündemimizde olabilir. Öğleden sonraki saatlerde Yengeç Burcu'ndaki ay, Oğlak Burcu'ndaki Merkürle karşıt açıda olacak. İş, kariyer ve sorumluluklarımızla ailevi konular, duygusal ihtiyaçlar arasında çatışmalar oluşabilir. Duygu ve düşüncelerimiz arasında denge kurmakta zorlanabiliriz. İletişim ve ulaşımda oluşabilecek sorunlara karşı da temkinli olmakta fayda var.